İki parçalı olta kamışlarının üzerinde yazan bilgiler genellikle kamışın özelliklerini ve kullanım amacını belirtir. Aşağıdaki bilgiler bu nedenle sıklıkla olta kamışlarının üzerinde yer alabilir. Kamış uzunluğu, kamışın uzunluğu, genellikle feet, ayak, veya metre olarak belirtilir. Bu, kamışın ne kadar uzun olduğunu gösterir ve balıkçının hangi amaçla kullanacağına karar vermesine yardımcı olur. Örneğin, daha uzun bir kamış, daha uzak mesafelerdeki balıkların avlanmasında daha iyidir. Kamış ağırlığı Kamışın ağırlığı, genellikle ağunsuz veya gram olarak belirtilir. Bu, kamışın ne kadar hafif veya ağır olduğunu gösterir ve balıkçının hangi tip balıkları hedeflediğine karar vermesine yardımcı olur. Örneğin, daha ağır bir kamış, daha büyük balıkların avlanmasında daha iyidir. Kamış malzemesi Kamışın malzemesi, genellikle karbon veya fiberglis gibi malzemelerden yapılmış olabilir. Bu, kamışın ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu belirler ve balıkçının hangi koşullarda kullanacağına karar vermesine yardımcı olur. Örneğin, daha güçlü bir kamış, daha büyük ve daha güçlü balıkların avlanmasında daha iyidir. Aksiyon. Kamışın aksiyonu, genellikle yavaş, orta veya hızlı olarak belirtilir. Bu, kamışın ne kadar esnek veya sert olduğunu belirler ve balıkçının hangi tür yem ve balıklar için kullanacağına karar vermesine yardımcı olur. Örneğin, daha esnek bir kamış, daha küçük balıkların avlanmasında daha iyidir. Güç, kamışın gücü, genellikle hafif, orta veya ağır olarak belirtilir. Bu, kamışın ne kadar güçlü olduğunu ve hangi tür balıklar için uygun olduğunu gösterir. Örneğin, daha güçlü bir kamış, daha büyük ve daha güçlü balıkların avlanmasında daha iyidir. Bu bilgiler, balıkçıların ihtiyaçlarına göre değişebilir ve kamışların özellikleri genellikle balıkçılık mağazalarında veya üreticilerin web sitelerinde ayrıntılı olarak açıklanır.